Oraya gitme oraya indi biri galiba bana doğru gel Pinim var benim Ben ikiye kalttıktan Ya da pingim var ya acayip derecede. Ping mi var? Benim pingim var. 400 ping var. MS alıyorum. Ne diyorsun ya? Öyle oyun mu oynanır ya? Ya normalde çıkmayalım da. Çıktı ne bileyim ya ilk defa. Ben bunun hemen. Geldim geldim evet. Acayip Allah Çok pardon, çok pardon adam şu ağaçta Bot olabilir ama at Bundanın da kabını olsun. 556 lazım bana. Nişan da falan lazım. hatta hiçbir şey mi yok ya? Molalar mı tam boşam? Motor mı sana? Yok lan ne vardı Gel bak 556'da var gel. Ben de buldum biraz. Gel burada var 90 tane. İçeriki yolda Tamam, gidelim. Tamam. buradan karşıya geçmemiz lazım nasıl geçeceğiz bir tekne lazım bu bu üçten gördük da tekne var bizim oraya gitmemiz lazım 43 saniyemiz var arabayla gidersek daha hızlı gideriz. olur ben aşağı atladım ama Ben de gel Reis, Oysan daha iyi. Ben şu an yetiştim mesela. bak burada 8x sürüvüm Ben hazır değiliz çocuklar. Doğuşa arabaya mı takip etmeliyiz sanırım. Yok, var var. Arabaya gerek yok. yok, yok. Sıkan var. Göremedim. tepeden bir yer Çok, Çok fena biri. Çok fena. Artık kimin tut bu arada? Bir para mı burada Bakalım ne varmış. Oha ağrıyor. 8x gördün mü Nasıl Alan'a gir girebilir miyiz acaba Gel gel yetiştik. Benim çok az, hiç paketim de yok. Dolu aşağıda adam var. Bayağı aşağıda. İkinci evin... Aynen ses. Ses gibi Şu tarafta. Giyor mu? bize Spandazor. bakıyor, bize bakıyor. Bak şurada. Geç var mı? dur saniye var hızlıca kutla bu adamları gel ön can atmam lazım şuradan basıyorum gel kitmit var bende gel Daha 150. Çatı üzerinde bizim solunuzun tarafımız var bir de aşağıda evde görmüştük. Hangi halim? Biliyorum iki tarafta şu an sıkıntı. Hangisine davet ızahatsak? Sağ üst çok tehlikeli. Alttaki. Sağ üstü alttak daha iyi. Çok açık var cizli tabi abi ne aç gidecek. Tamam yutula. Tamam, işte. Evet. Tamam. Alana gel, hiç uğraşma onlarda. Alana gel pek. Sadece solumuz kaldı muhtemelen ama. Aynen. Bu Yandan var şu anda. Ama yok iki takım da var. İki takım var aynı. Şu an bizim yerimiz var ya. Muhteşem yani söyleyeyim sana. Aynen. Sadece şu sağ taraf tehlikeli biraz bak. Orası o kadar birası ya. O kadar tehlikeli bir yani. Lan yani tümsekteyiz ya. Zaten onlar karşıda büyük ihtimal ya. Aynen bunlar kapışıyorlar. Bak bir senin işaretlediğin yerde. Pardon benim işaretlediğim yerde. Bir de şu üstte. Bizim geldiğimiz oradaki. var yani. Uç kaldı o arada. Allah'ın kapatıyor çıkıyor çıktı bir gösterirler koşuyor, koşuyor burada atıyorum bir iki üç tamam evet. tamam ama başka... ben öldürdüm başka biri şu şey. Ha burada burada burada Biri biri taşta, biri taşta. Taştaki diş Bravo, bravo. Ağaç kaldı. Şambo suç şambo. Ben bu. Yapacak ya. Hatmaya gidiyorum. Tekrar zor kurtarıyorum. O da attı. Ha <gülüyor> <gülüyor> ha <Hey, bravo. gülüyor> <gülüyor> Sen boş işliyorsun ya. Eline sağlık kral. Sağ kardeşim, senin eline sağ